İlk oyundan kazanırsam baya güzel olur bu arada. İnşallah da kazanayım yani ne diyeyim daha. Başlıktan gördüğünüz gibi VIP çekilişi şey yapıyorum. Bir açıklamada var mutlaka gidip yani başvurmak istiyorsanız başvurun. Benim de VIP'im olması gerekiyordu yani bugün olmadı yarın yapacağım. Yani bir dahaki videomda kesin olarak VIP'im olacak. Sebebi ise ben Raptors'un en sistemine işte Ninal'dan şey yapmaya çalıştım. Olmadı yani hata veriyordu. Yani bir dahaki videomda mutlaka VIP olması gerekiyor. E şimdi gençler ben bunu en baştan size söyleyeyim. Heh, çok güzel abi buy bay bay falan da yazın anlatayım vereceğimiz VIP MVP falan değil biliyorsunuz VIP fiyatı falan bayağı pahalı e, normal sadece şu VIP'den yani 10 TL falan civarlarında bir şey muhtemelen yani e, kazanan kişiler hafta sonu VIP'sini alacak hesabın adını yazmanız yeterli artık şey yapabiliyoruz yani bildiğiniz üzere yani. arkadaşlar videoyu geçmeden önce size bir kanal tanıtıyorum kanalın adı Atilla Öztürk bu kanala geliyorsunuz abone oluyorsunuz. Sonradan bu kanalda bugün ve yarın bir çekiliş yapılması gelişiyor. Bir VIP çekilişi bu hafta için geçerli. Ee, gelip buradan katılabilirsiniz Yani e, videosuna girip e, son videosuna girip de like atarsanız gerçekten çok sevinirim. E, çok yakın bir zamanda çekiliş yapılacak. Yani Mısır'la ben PVP'den geldik derseniz size de bir VIP e, kazanabilirsiniz. İsterseniz videomuza gelelim. At size de haber vereceğiz attık diye. Oradan da attık. kendinize bir VIP falan alırsınız. Normal bir VIP çekilişi olacak yani. Ee, Bas baya yani ben bir sponsor buldum. Yani çoğunuz çoğunuz alacak da inşallah. Ee, benim de artık yani ki videomda olacak yani. Kardeşim seni alsaydın bayağı güzel olurdu. Sen yazsana bana. Geliyor mu? Güzel logon var senin. İyi abi ilk kilimzalık bu arada arkadaş laglıydı Ve şurada bir kankamız daha var Reis benim seninle hiçbir sıkıntım yok şunu bırakıp gitsem yeter Hop. Selamünaleyküm Tamam abi tamam abi haklısın Abi doğrusun abi Tamam 3 vs 3 Reis sen gel salıyor bu arada Arkadaş sana selam saygılar ee, Seni de keseyim bak şu an F5'ten bana bakıyor Birden dönecek şimdi bana Yani beni kesmeye çalışacak orada muhtemelen kesecek beni Gel abim Ha foto. Gel. Şöyle video yazayım. Ay bak beni kesersen çok kaybedersin. Aa salıyor. Salmadı. Neyse abi bize şöyle verse. Gel. Bak abi ben burada iyiyim yani. Güzel abi GF de yazayım. Hop düşüyordum bu arada ve nedense şu an hiç oyna şey değilim yani texture pack mi değiştirmiş aynen. Ee, küçük kardeşim geğizekalı ben bi sen bir daha bu bilgisayar geçersen ayağını ellerini kırarım tamam mı? Ay böyle moralim bozuluyor ya. Neyse abi artık gelecek haftaya şey yapacağız. Eee Levent PVP texture pack eee muhtemelen paylaşacağım yani Allah'ın izniyle o zamana kadar 30 k olursak ee, paylaşacağım. Eee bayağı bir güzel videoyu yaptığımı düşünüyorum o şey hakkında yani. Texture pack hakkında tabi montajını falan da yaptım. Sen ölmeyeceksin değil mi öldüler iyi abi şurada bir adam altta müste mi Biz, e, Ben şöyle görmemizlikten geleyim Bu bana gelirse ben muhtemelen keserim onu da gelmiyor Neyse abi siz kansersiniz yani siz halledin adamı Ananı ölüyorum Abi gerçekten çok güzel o. Ne diyeyim yani daha gerçekten çok güzel oynadı Helal olsun yani ne bileyim ben çok pros Ya bu arada dağlar demiyorum gerçekten de çok güzel kesti beni ben orada keselim diye düşünmüştüm hatta oltayla mı keseyim diye düşündüm neyse fazla atezik yapmayacaksın abim e Dedim ki bu sitenin linki açıklamada var bu arada Instagram'dan da Discord'dan da yani mutlaka takip edin gelin Discord sunucum yeni açıldı daha 700 kişi oldu geçen açtım yani 700 kişi de iyi yani aktif bir sunucu size gelip yetkili olabilirsiniz Ben bu oyunu kazanırsam gerçekten çok güzel olur çünkü son videolarında Dünkü videoma ait tüm oyunlarda kaybediyordum Dilek abi orta şimdi yan adalarda bana gelecek muhtemelen Burada arkada bir ses vardı yanlış değilsem Map'te değişmiş daha da güzel olmuş bence Hop ooo mis çok güzel Love'ı da aldık mı pantolonu da giydim mi Bu arada kraftaysa yeni gelen e, özelliklerden hoşlanmadım yani Şu işte x'i falan patlatma onlardan ben genel olarak hoşlanmıyorum O yüzden de olmasaydı daha iyiydi Böyle fazla sihirli şeyler de olmazsa yani Güzel olurdu Iım um, Lab'ım sen gel buraya Tamam abim Her şey yolunda böyle devam edersek çok güzel olur Abim geleyim mi ben Güzel abi İkinci killimizi aldık yani şu an Yan adalar hepsi boş Bu arada eee Crafts ile gelecektim Maksa true skin'im falan gözüksün diye ancak şey oldu e, hata verdi bende bende sonradan düzelttim diye şey yaptım ve e, fazla zamanım yok diye şu an bu videoyu çekiyorum yoksa ben VIP e, alıp şey yapacaktım ama fazla zamanım yok yani biliyorsunuz müsait olamıyorum fazla ama discorda gelerseniz ben her zaman müsaitim yani son iki arkadaş kalmış inşallah adamlar kasılmamış diyeceğim de abi adam hile mi tamam maç sende abim Adam ilk kasılmış ben muhtemelen kanserlik yapmadım bunu kesemeyeceğim Ya da seni yakarsam güzel olur Bir kalan adam uçtu mu yok merdivenden benden çıkmış Hay bence seni hile sandım Vs Gel lan, adam gerçekten geliyor yani bildiğin kaçma lan Şey yapıyor bana Hoppa Bir dakika abi ben sana böyle Ok atayım tamam güzel ay bak taktik lan bu bak gençler tim tim tim al işte al işte abi bak kendik kendi salaklığımla ben ateş topu atacaktım. orada ancak lav atmışım da neyse abi bu oyunu bari kazanayım da rezil olmayak sa video video 100 puan da olmuşum bedavadan ben ne ara o kadar kastım lan 28 oyun. Bu arada beyler ben video dışında hep oyunu kazanıyorum sadece video heyecanıyla ve yani azıcık kasıyor bildiğiniz üzere Yani her youtuber bunu biliyor O yüzden ya böyle tabi çok kasmıyor yani videoda gördüğünüz gibi ama video dışında her zaman daha iyi oynuyorum Çünkü konuşmak zorunda kalmıyorum veya benim kendi konuma e Şey yapmak zorunda kalmıyorum Bence şu adama dalayım. Da Biz Alkan'a mı işsam yoksa böyle yavaş yavaş mı gelim? Bu arada orada iki tane eskelet ve iskelet iskelet Onlar şey yapacak yani cancel. Ya bir git. Gebe. Öl öl öl öl. Güzel. Adamın 4 canlı birşey kaldı Güzel Ben son oku e, çarpmayacak diye üstüne atladım ama Öldü işte Neyse güzel bir şekilde aldık Birazcık şey oldu yani Öleceğim diye korktum Enderpol bir yandan benim de hayatımı kurtardı Onun da hayatını kurtardı Son bir 3-5 kişi kalmış 6 kişi hayatta Yani bensiz 5 sayılıyor Bir dakika abi Adam chestyi açmamış galiba Bir Aynı Şimdi şurada iki kişi var abi ben Bunlar takım basbaya aynen birbirini vurmuyorlar ve şimdi benim üstüme düşecekler Bir dakika bir ses daha geldi Riz Biz de takım olalım bari Abi ben ne yapayım şimdi E ee, aç kapıyı çoca Sen şimdi niye geldin? Sana lan? Oğlum Çık. biz kismiştik hatırlarsan Ne zaman? Ben de hatırlamıyorum Ya bir siktir git ama sen de kendi kendine bir şeyler ver. Ya parfüm mü sıktın gene? Evet E i zekalı alerjim var ne, benim Sıkmadım dün, dün enif alalım <gülüyor> gerçekten 48 saat kalıcıyım <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar aldın? Söz. Oğlum Abi nefes alamıyorum çıksana Ya namına kuduğum Kan kan videodaymış Ya Bebek videoyu bastım Siktim <gülüyor> <tamam>. abi <gülüyor> Nereden geliyorsun? Kanka, buradan geliyorum. Hoş geldin, ne yapıyorsun? Bir sıp ne yapıyor? Abi gerçekten nefes alamıyorum. Çıkar tamam. mısın Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, benim parfüme alerjim var yani. O yüzden ne bileyim, du e kokusunu aldığım zaman Ve başım dönüyor. Eğer bir gün bir buluşma yaparsak hepiniz parfüm sıkın ama ölümüne sıkın. Çünkü bu salak boşuna oksijen israfı yapıyor umkunsam ağzımla nefes almak zorunda kalıyorum. Ben şimdi bak bu video bittiği gibi direkt dışarı çıkıyoruz kanka. Ben hiç yanın uzaklaşsana bak. Ba, ba, ba. <gülüyor> kılıcım yok la. Hop hop hop hop, hop, şey. hop Reis, oh no. Reis tamam oh. pros'un da yani pros'un diye bizi mi sikeceksin? Vaha. Neyse arkadaşlar VIP çekilişin linki açıklamada var. Mutlaka herkes katılabilir. Bir dakika. Kanka kaç yapıyor? Kanka e, en az 40 şey vermeyi düşünüyoruz yani şu anki şey arkadaşım makyası o ama normal bir aybı. sen de kaç tane yani kaç tane alabilir? Ben almıyorum böyle. ki sponsor buldum. Alıyorum. Ya, ya sana söyleyeceğim son e, video mutlaka like atın yorum atın kendiye bakın bir dakika videoda görüşmek <gülüyor> üzere ve bye bye. Bir şey demek istiyorum. Abi normal <gülüyor> arkadaşlar ben merak baba baba. Ha